Bugün 5 Aralık 2021 Pazar. Güneş günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah 8.07'de Kova burcundaki Jüpiter'le yaptığı olumlu açının ardından boşluğa girecek. Güne iyimser ve rahat enerjilerle başlayabiliriz. Kişisel konfor arayışı ve tembellik eğilimleri artabilir. Sabah ve öğle saatlerini önemli işlerle ilgilenmeden dinlenmek, keyif aldığımız faaliyetlere zaman ayırarak değerlendirebiliriz. Gezi ve seyahatler, açık havada zaman geçirmek, spor yapmak için de uygun bir gündeyiz. Bireysel özgürlüklerimizi önemseyebilir, kişisel isteklerimizi cesurca savunabiliriz. Öğle saatlerinde kültürel aktiviteler, sosyal konular ve arkadaş grup ilişkileri verimli ilerleyebilir. Okuyarak ve iletişim ağları üzerinde araştırarak farklı kültürler ve bilimsel konularda ilginç bilgilerle de karşılaşabiliriz. Ay 14.30'da Oğlak Burcu'na geçecek. Öğleden sonraki saatlerde duygularımız biraz daha geri plana çekilirken, günlük yaşamdaki iş, kariyer ve aile içerisindeki görev ve sorumluluklar belirleyici olabilir. Önümüzdeki günlerde ilgilenmemiz gereken konulara odaklanabilir, düzenleme ve planlamalar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.